Endoskopisini başka yerde yaptırıp bize başvuran hastalar var. Biz genelde bu hastaların endoskopisini tekrarlamak istemeyiz. Fakat burada iki sıkıntı var. Bir, endoskopiyi kimin yaptığı önemli. Eğer ki dahiliyeyi bitirmiş, 5 sene okumuş, tekrar sınava girmiş, üst ihtisas tanımına kazanmış ve 3 sene boyunca gastroenteroloji konusunda okumuş bir arkadaşımız bu endoskopiyi yapmışsa bizim için oldukça güvenilir bir endoskopidir. Ve bunu genelde kabul etmeye meyilliyizdir. Fakat şöyle bir durum var. Eğer ki bize getirilen endoskopik raporda metaplazi yani hücre bozulması yani ileride kansere dönüşebilecek bir bulgu varsa veya displazi yani ileride kansere dönme ihtimali çok yüksek olan bir durum varsa yemek borusunun alt tarafında reflüye bağlı olaraktan Hücre bozulması varsa yani barret epiteli gelişmişse o bölgede biz bu durumda mutlaka kendimiz ileri düzey endoskopi yapmaktayız. Bir de biz şunu fark ettik. Geçmişte bir yıl önce, 3 ay önce ve 15 gün önce kolonoskopi yapılmış hastaları alıp kendimiz kendi ileri düzey endoskopik sistemlerimizde değerlendirdik. Ve daha yeni incelenen bu kişilerde hatta sonuncusundan 15 gün geçmesine rağmen Bizim yaptığımız de dört polip çıktı veya daha üstü çıktı. Veya daha önce saptanamamış metaprizler çıktı. Hatta iki hastada erken evre normal standart endoskopik sistemlerle görülmeyen kanser bulguları ortaya çıktı. Ve bu durumda biz şunu ayırt ediyoruz. Standart endoskopi ile yapılmış olan endoskopik girişimlerin içeriğine bakıp eğer ki hasta için önemli bir risk varsa mutlaka ileri düzey endoskopi ile onları tekrar inceliyoruz.